Merhaba, uzun süreli kullanımlarda karşılaşabileceğimiz problemlerden bir tanesi nozzle tıkanma problemidir. Nozzle tıkanma problemi, baskı almamızı doğrudan engelleyeceğinden hızlı bir şekilde çözmemiz gereken bir problemdir. Gelin burada bir örneğini gerçekleştirelim. Filament yükleme işlemini gerçekleştiremediğimizde ve kafa motorundan tık tık tık sesini duyduğumuzda, Huttant'ın içerisinde filament kırıldığını veya tıkandığını anlıyoruz. Bu noktada yapmamız gereken, mandal üzerine baskı uygulayarak filamenti yerinden güvenli bir şekilde çıkarmak. Ardından yapmamız gereken, toolbox içerisinden çıkan alien anahtarla sol taraftaki vidayı yerinden çıkartmak. Ardından mandalı kenara eriyoruz. Burada, antenetin içerisinde sıkışmış olan filamenti, yine toolbox içerisinden çıkan yan keski yardımıyla tutup, sıkıştığı yerden çıkarıyoruz. Burada ilk yapmamız gereken çıkardığımız yayı yerine oturtuyoruz. Ardından mandalı, set school ve set school yuvası denk gelecek şekilde oturtuyoruz. Mandalımızın üzerine basınç uygulayarak vidayı yerine oturtuyoruz. Ardından aliyenimizle vidayı sıkıyoruz. Son olarak kontrol etmemiz gereken mandalın üzerine baskı uygulayarak çok yumuşak olmadığını kontrol ediyoruz. Bir teknik destek videomuzun daha sonuna geldik. Aklınızda takılan tüm sorular için YouTube sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.